gündeminden iyi akşamlar. Bu akşam saat 16.30'da Profesör Doktor İbrahim Halileksi hocamızla Merkez Bankasındaki değişiklikleri konuşacağız. Başkan neden değişti? Değişim dövize ve diğer endekslere nasıl yansıyacak? Bütçenin şubatta fazla vermesi, ama cari açığın artması nasıl açıklanacak? İşsizlik durumu ve kripto para ve MTR cephesindeki son durumları Profesör Doktor İbrahim Hallekşi Hocamızla 16.30'da canlı yayında konuşacağız. Hocam iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar Hayri Bey. E, finans gündeminde yine beraberiz. E, hafta sonu bugün ama e, gündem yoğun. E, bu gündem yoğunluğunda... Ee, i̇zleyenlerimize bununla ilgili e, sizin önemli fikirlerinizi, e, beyanatlarınızı vermeye çalışacağız. E, hocam öncelikle yakın zamanda... E... Bir, birkaç gün öncesi işte bir gece operasyonuyla beraber e, Merkez Bankası'nın değişimi söz konusu başkanının değişimi söz konusu oldu e, bu konu piyasaları nasıl etkileyebilir e, yoksa o başkan da değişme ihtimali var mıdır e, piyasaların beklentisine insanların beklentisine bizi yönetenlerin beklentisine hocam e, bunlarla konuya bir giriş yapabiliriz hocam Buyurun söz sizin. teşekkür ediyorum Hayri Bey. Takip eden arkadaşlara ve hürmetlerimi arz ediyorum. Şimdi e, yaklaşık son iki buçuk yılda üç başkan değiştirdik. Merkez Bankası anlamında. E, Erdem Başçı'nın e, görev sesi dolmuştur. Erdem Başçı'nın yerine Sayın Çetin Kaya atandı. Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. E, Çetin Kaya uzun bir süre devam etti. Ardından e, Sayın Çetin Kaya'nın yerine Sayın Uysal getirildi. Merkez Bankası başkanlarına. İşte 7-8 ay oldu yanlış hatırlamıyorsam Sayın Ünsal'ın e, getirildiği. Sonra Profesör Doktor Geçen Akşam e, Şahap Kavcıoğlu Hocamız Merkez Bankası Başkanlığına uygun görüldü. Şimdi e, gerek Merkez Bankası gerek SPK gerek Borsa e, bunlar önemli kurumlar. Finansal piyasaların e, olmazsa olmaz kurumları ve bunların başkanlarının şu veya bu gerekçeyle şu veya bu nedenle ...değiştirilmesine çok iyi gözle bakılmıyor. Bir defa onun altını çizelim. En önemli husus bu. Hatta biz bunu birkaç defa dile getirmiştik takdir edersiniz programlarımızda. izleyen arkadaşlar takip etmişlerse. Özellikle öngörülebilirlik açısından, şeffaflık açısından, politikaların stabilitesi açısından, istikrar açısından... Ee, başkanların değişmesine çok olumlu gözle bakılmıyor finansal piyasalarda ee, yeni başkan en son başkan Sayın e, uysan ne yapmıştı politika faizleri e, ne yüzde8'e kadar düşürmüştü biliyorsunuz ee, en son giderarak e, politika faizleri geçen işte 200 bas puan artırıldı yüzde19'a çıkartıldı biliyorsunuz onun ardından e, birkaç gün önce Başkan tekrar değiştirildi ve Şav, e, Kavcıoğlu hocamız getirildi Merkez Bankası Başkanlığı'na. Daha önce de benzer bir e, olay yaşanmıştı. Yani bu yaşadığımız ilk bir şey değil. Biliyorsunuz işte Çetin Kayan'ın tabiri caizse e, başkanlığına sebep olan da yine bu hareketlerdi. Kurlardaki hareket, enflasyondaki hareket, Amerika ile olan işte gerginlik, e, papaz gerginliği vardı biliyorsunuz yaklaşık bir buçuk yıl öncesinde. öncesinde. Dolayısıyla bu tür hareketleri sık yaşar olduk. Ee, ama dediğim gibi e, başkanların değişmesi, şu veya bu gerekçeli değişmesi, tabii takdir sayın başkanı, ancak değişmesi e, finansal piyasalar açısından, istiklal açısından, öngörülebilirlik açısından e, çok önemli. Ancak şunu ifade edelim, e, yeni başkan ayağının tozuyla e, bankalarla bir görüşme toplantı yaptı online çevirim çevir, için çevir, çevir bir toplantı yaptı. Tüm bankaların genel müdürleriyle. Bu olumlu bir gelişme. Artı e, bana göre e, farklı bir politika izlemeyeceğini, sıkı para politikasına devam edeceğini, enflasyon hedefine ulaşıncaya kadar tüm araçları kullanacağını deklare etti gelir gelmez ayağının tozuyla. Bunlar önemli gelişmeler. E, ben e, Bana soracak olursanız çok ciddi bir politika değişikliğine gidileceğini zannetmiyorum. Yeni başkan gelse bile. Çünkü Merkez Bankası'nın öncelikli hedefi fiyat, fiyat istikrarı biliyorsunuz. Açın Merkez Bankası'nın sayfasını. İlk karşınıza çıkacak şey, Merkez Bankası'nın asıl hedefi fiyat istiklarını sağlamak Fiyat istikrarı demek de kabaca enflasyon demek biliyorsunuz. Dolayısıyla enflasyon hedefi, işte 23'te %5'lik, 6'lık enflasyon hedefimiz var. Bu hedefi tutturuncaya kadar sıkı para politikasına Devam edeceğiz dedi Sayın Yeni Başkan kavcı olacağımız. Dolayısıyla Başkan değişse bile e, politikaların çok değişeceğini zannetmiyorum. Bunda bu birkaç günlük iki gün oldu yanlış hatırlamıyorsam. Cuma günü akşamıydı. İki günlük şeyde izlediği e, işte verdiği demeçlerde sosyal medya verdiği demeçlerde çıkartıyoruz. Çok ciddi bir politika değişikliği olacağını zannetmiyorum. Ancak dediğim gibi politika değişikliği olmasa bile politika değişikliği olmasa bile yani sıkı para politikasını sürdürseniz dahi Efendim e, piyasalar bunu çok e, doğru algılamıyor yani veya çok ciddi bir gerekçe olması lazım belki piyasaların yorumlaması açısından e, başkanların e, değişmesini gerektirecek çok ciddi bir gerekçe olması lazım ancak dediğim gibi e, sayın yeni başkamızı gün Görüldü. E, ben önümüzdeki hafta bir hareket bekliyorum yani piyasalar e, Haydi Bey e, bu tür değişikliklerin tadir caizse e, tırnak içinde söylüyorum öcünü bir şekilde alır yani çünkü Merkez Bankası politikası değişmez kolay kolay değişmez efendim e, çünkü çok fazla bir şey yok yani Merkez Bankası'nın politika değiştiğini gidilecek çok fazla bir argüman yok. Çok fazla koz yok ellerinde. Evet e, para politikası araçları var. Açık piyasa işlemleri var biliyorsunuz Merkez Bankası'nın yaptıkları. Ancak bunlarla bir noktaya kadar gelebiliyor. Onun dışında yine politikayı belirleyecek, piyasayı belirleyecek diş faktörler önem kazanıyor, önem arz ediyor. Ee, i̇lk etapta bunları söyleyebilirim Hayri Bey. Ee, ben birçok siyasileri de takip ediyorum hocam. Ee, kendilerinin tweetlerini ve gündemlerini de takip ediyorum. Bugün... Bağımsız Türk Partisi'nin Genel Başkanı Hüseyin Başbey bir tweet attı. Herhalde dün akşam atmıştı. Tweet çok ilginçti. Bunu da e, e, kısaca değerlendirirsek bence güzel olur diye düşünüyorum. E, diyor ki, madem iyi değildi, bunu niye atadın? Madem bu iyiydi, bunu niye atamadın? Madem senin hiç suçun yok, niye birini atıyorsun? Madem hepsi suçlu, kendini niye atamıyorsun? gibi sorular sormayın demiş Hüseyin Başbey de. <gülüyor> yani... Hakikaten e, böyle e, Merkez Bankası gibi e, Türkiye'nin e, yarınlarını etkileyecek en önemli kuruluşun e, başkanlığı daha e, geleni herhalde birkaç ay oldu. Çok uzun bir süreç oldu. Olduğunu, 7, Kasım'dan 7 ay oldu. E, faizler ciddi manada arttırıldı. En son yine 200 baz puan faizlerin arttırılmasıyla beraber de e, ben aynı zamanda ticaretle uğraşıyorum hocam. Şunu gözlemliyoruz biz piyasada artık birçok iş yerlerinde ticaretin durduğunu zaten insanlar bu pandemi dönemiyle beraber ciddi manada sanal alışverişe yönlendirildi hocam. E, bu sanal alışverişler de özellikle e, piyasalarda iş yapan iş yerlerinin, dükkanların e, birçok yerin e, ciddi manada e, müşterisiz kalmasına, alışverişsiz kalmasına hatta birçoğunun kapanmasına kadar gitti hocam. Evet, e, bu, evet e, bu noktada hocam e, şuna da değinebilecek olursak. Burada e, siz söylediniz Merkez Bankası'ndaki bu değişiklik gelecek haftalarda piyasalarda bir etkisini göreceğimizi söylediniz. Ama politikalarda bir değişikliğe yeni başkanın gitmeyeceğini de söylediniz. Evet. Burada evet e, bu döviz fiyatlarının faiz artışıyla beraber aşağı çekilmesiyle e, bir miktarda olsa e, hazineye döviz girişi oldu. E, bu e, döviz girişi sizce devam eder mi? Yani bu dövizdeki düşme devam edebilir mi? E, veya e, olması gereken şu anda e, atıyorum doların veya euronun olması gereken rakamlar buralar mıdır? E, beklenti ee, ekonomik beklenti e, daha mı farklıdır? Bunu da sormak istiyorum size bu noktada. Çünkü yeni başkan da e, biz bunlarda herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğiz dedi. Ama bir yandan da faizler arttırıldıkça da e, bu hemen en ufak bir değişiklikte ne oldu? 6.80'lere kadar düşmüştü galiba. Bir anda 7.50-7.60'ları değil mi? Yeniden gördük. Hı. Yani sanki bu tedbirler e, piyasaların kabul etmediği tedbirler gibi hocam. Yani piyasanın neyi kabul edebilir? Yani piyasada ne olursa döviz düşebilir. Yani e, bu gidilen yol doğru mudur hocam sizce? Şimdi Hayri Bey bizim çok kronik e, 300 açıklar dediğimiz açıklarımız var. En önemlisi bütçe açığı ve dış ticaret açığı. Veya daha kaba bir ifadeyle cari açığı. Şimdi ne yazık ki uzun yıllardır biz bu 300 açıklarla e, yaşamak durumunda kalıyoruz. E, yani açık büyük olunca sizin bu açığı kapatacak dış finansmana ihtiyacınız oluyor. İşte zaten e, Merkez Bankası'nın da faiz arttırmasının esas gerekçesi bu. Yani dış finansman. Bakınız şu anda Amerikan e, doları cazip. Tahvil fiyatları, tahvil getirileri yüksek seviyelerde. E, tüm para, dikitte e, efendim, gelişmiş ülkelere kayıyor. Şimdi sizin para bulmanız için, burada bulabilmeniz için daha doğrusu, parayı cazip hale getirmeniz gerekiyor. Parayı cazip hale getirmenin yolu da veya müşteri bulabilmenin yolu da daha doğru bir ifadeyle, efendim, faizleri yükseltmek. Tipik bir bakış açısıyla, kapitalist bakış açısıyla bunu söyleyebiliriz. Ancak gelin görün ki işte bunun sonu yok. Yani bu nereye kadar sürdürülebilir? İşte orası soru işareti. Yani faizleri yükseltirsiniz para çekersiniz. E başka bir ülke sizden bir puan iki puan daha fazla faiz verir. Efendim o para oraya gider. Sonuç olarak para dediğiniz şey çuvallarda gelmiyor ki kayıtlarda yani e, işte sermay yatırımları diyoruz bunun adına veya portföy yatırımları diyoruz. Para çok çabuk kolay değiştir el değiştiriyor. Çok çabuk. Saniyeler içinde para Atıyorum borsa İstanbul'dan işte Şangay piyasasına gidiyor mesela veya işte Dow Jones endeksinde neyse işte bir yere gidiyor para. Dolayısıyla yani bir değişin öbür tarafından bizim bağımlılığımız arttı. Ne yazdık ki en büyük sorun bana göre bağımlılık yani yabancı paraya olan bağımlılık. Bunun çok temen en temeninden daha doğrusu bence aşırı şekilde dış borçlanma. Bugün 500 milyar dolara yakın dış borcumuz var. Ve hala da borçlanıyoruz. Hala da borçlanıyoruz. Borçlanmaya devam ediyoruz. İşte yapısal reformlar dediğimiz kendi kaynaklarımıza dönme olayı olmadıkça yani bunu kısmen de olsa yapıyoruz. İşte enerji piyasasında, enerji sektörünü yapıyoruz. telekomünikasyonunda yapıyoruz. Savunma sanayinde yapıyoruz. Kısmen de olsa yapıyoruz millileşme hamlerini. Ancak çok yeterli değil bunlar. Bunların oranlarının artırılması lazım. Bugün Türkiye ne yazdı ki çok ciddi bir şekilde efendim enerjiye para veriyor. Hatta, hatta geçen sene biliyorsunuz yaklaşık 25 milyar dolarlık altın çektik biz. Altın ithalatı yaptık. 25 milyar dolar. Ne yaptık bu altını? Ben soruyorum. Yani altın bir sanayide kullan, çok aşırı kullanılabilecek bir ham madde değil. Bir bakır gibi ne bileyim bir gibi bir şey değil yani. Dolayısıyla Türkiye'nin bu e, dışa bağımlılığını bu anlamda azaltacak, daha sürdürülebilir, daha milli politikalar ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. O zaman bizim işte çok merkez bankasıyla belki işimiz kalmayacak, çok yabancı, yabancı yatırımcıyla işimiz kalmayacak. Bakınız, Türkiye'nin CDS puanları, daha önce de konuşmuştuk, da şu anda. Çok yüksek bir seviye. Yani yabancı yatırımcı tedirgin. Türkiye'yi yatırım tam anlamıyla risksiz yatırım yapılabilir bir ülkek sitasında görmüyor. İşte Fitch'di, S&P'di, işte Moody's'ti farklı derecelendirme şirketleri var biliyorsunuz. Bunlar da her ne kadar işte görünümümüzü negatiften durağına çevirmiş olsa da notumuzu değiştirmiyorlar. Hal böyle olunca dışarıya bağımlılık biraz daha artıyor. İşte bu anlamda yani daha milli, daha yerel, daha kendimize dönük politikalar uygulamamız gerektiğine inanıyorum ben. Ee, bunun da dediğim gibi kısmen yapıyoruz ama şu anda çok yeterli değil. Ee, onun için piyasalar çok ciddi etkileniyor. Ben dedim işte onun için önümüzdeki hafta ben kurlarda bir hareket bekliyorum. Açık konuşayım. Yani dışarıda çok ciddi bir kur hareketini gerektirecek bir neden olmadığı müddetçe yani tamamen içeriden e, iç dinamiklerle e, dövizi kurları değerlendirdiğimde ben önümüzdeki hafta bir hareket bekliyorum. Özellikle yabancı yatırımcıdan. Çünkü dediğim gibi ya yabancı yatırımcı, Merkez Bankası Başkanı olsun, SPK Başkanı olsun, ne bileyim işte Borsa Başkanı olsun falan bunları, e, bunların artış değişmesini, başkanlarının değişmesini çok şık karşılamıyor. Çok iyi karşılamıyor. Sizin gerekçeniz ne olursa olsun, biz yapılan bir şeyin kötü niyetle yapıldığını kesinlikle düşünmüyoruz. Yani burada onu ifade ederim. Ancak gelin görün ki çok bir işe yaramıyor. Hatta Belki de ters tepiyor. Bunu gözlemliyoruz biz. Yani sonuç olarak başkanın zaten biz geçen hafta konuşmuştuk biliyorsunuz. 100 bas puan herkes bekliyordu bunu. Niye 200 bas puan yaptı? Buna önden yüklemeli deniyor Hayri Bey. Önden yüklemeli yani önden hızlı arttıralım ki yarın bir gün daha acı bedenlerle karşılaşmayalım diye Uysal Başkan böyle yaptı. Efendim. E, kötü mü yaptı? Hayır. Belki kötü yapmadı ama sonucunu bakıp göreceğiz. Biz de merak ediyoruz. Yani finansal piyasaları e, bu işlere gidecek diye soruyor bir izleyicimiz. Bu işin nereye gideceğini kimse bilmiyor. Bir defa önce onu söyleyelim. Şimdi biz finansçılar olarak e, olarak e, Hayri Bey e, türev piyasalardan feature'du, opsiyondu swap piyasalarından Az çok kurları tahmin edebiliyoruz. Az çok ama. Veya teknik analiz yapıyoruz. Kurları tahmin edebiliyoruz. Ancak, ancak şunu ifade edelim bu vesileyle. Kur tahmini yapmak çok zor bir şey. Yani kurlar önümüzdeki sene şu olur. Yani geniş bir bant verilebilir. Tamam mı? Yani mesela bugünlerde 7.30'larda dolar tl. Doğru mu? Ben size geniş bir bant veririm. Atıyorum önümüzdeki hafta. 7.30'da 7.70 arasında veya 7.10'la 7.70 arasında diye 60 kuruşluk bir band veririm. Ama bu bandı kimse 10 kuruşa indiremez. Yani çok zor bir şey bunu tahmin edebilmek. Çünkü dediğim gibi piyasalar birbiriyle o kadar çok entegre ki yani ee, işte Polonya Merkez Bankası yanlış hatırlamıyorsam geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam Polonya'yla faiz arttırmına gitti mesela. Tamam mı? Yanlış hatırlamıyorsam Polonya olsa gerek. Ee, yani bunu tahmin edemiyorsunuz. Dolayısıyla bizim aynı ligde top koşturduğumuz ülkeler, işte buna amatör lig ikinci ne derseniz deyin, adını siz koyun. Gelişmekte, gelişmektan ülkeler diyoruz bizim bunların literatürde. O ülkelerdeki bir hamle, bir puanlık, iki puanlık işte ee, faiz artışı, Hemen paranın oraya kaçmasına neden oluyor. Dolayısıyla sizin ülkenizden para çıkıyor. Para çıkınca arz azalıyor. Para miktarı azalıyor. Para miktarı azaldığı için de kurlar yükseliyor. Bu kadar basit. Yani bunu tahmin edemiyorsunuz. Bu kurları tahmin etmek çok çok zor bir şey. Yani dediğim gibi. Aha yani başkan değişiyor birden bire. Dediğim gibi sorgulamıyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Yani başkan tabii ki değiştirebilir. Ee, yetkisi yetkisi Cumhurbaşkanı'nın elindedir. Ancak bunu... Piy ...benim gibi piyasalarda e, şaşkınlıkla karşılıyor. Onu demeye çalışıyorum sadece. Yani e, <gülüyor> ne oldu acaba diyor. Altından bir şey aramaya çalışıyor şeyler. Söyleyin lütfen. Yabancı yatırımcılar veya yatırımcılar. Bizim bilmediğimiz bir şey mi var diyor adam. Tamam mı? Ne oluyor Merkez Bankası'nda diyor. Bence çok bir şey olduğu yok. Yani e, politika devam edecek yeni gelen başkanın ilk beyanatlarından. Bunu anlıyoruz yani. ...politikan değişeceğini zannetmiyorum... ...ama şunu söyleyebilirim... şunu söyleyebilirim: ...Temmuz-Ağustos gibi... ...enflasyonda ve dolayısıyla... ...faizde... ...bir düşüş bekleyenler... ...çoğunlukta... ...yani bu bize nasıl yansır... ...bu bize nasıl yansır... ...kurlarda e, hafif bir geri çekilme... ...görebiliriz... ...çok olağanüstü bir durum olmazsa... E, ...bütün dünyada... ...Rusya için... ...evet... Ee, az önce bahsettik zaten kısmen buna. Ee, dünya ülkeleri esasında millileşmeye gidiyorlar. Yanlış anlamayın. Yani dedim ya biz de kısmen yavaş yavaş uyguluyoruz bu e, millileşme hamlelerini. Dünya da böyle yapıyor. En da son Pakistan'daki gibi. olayı biliyorsunuz hocam. Ee, Pakistan bile dedi ki e, Çin'deki uygulanan model dedi e, halkın refahını arttırmaya yönelik ülkelerin gelişmesini e, arttırmaya yönelik bir model ve biz de Pakistan olarak artık dedi e, bu modeli uygulayacağız dedi. Ee, hı hı. Bu, burada mesela en son Pakistan'da bu milli parayla ilgili söylem söz konusu olmuştu hocam. Hocam bu milli para nedir? Peki bu milli paraya biraz girelim biz bence e, vaktimizin el verdiği ölçüde. Bu milli paraların ülkelere ve insanlığa faydası nedir? E, milli paralarla ticaret nasıl yapılır? Milli paramız olduğu zaman biz bu Amerikan dolarından... E, yabancı e, para piyasalarından kurtulur muyuz? Bizdeki yatırımcı da o zaman kendi ülkesindeki paraya daha fazla değer verir mi hocam? Bu da da değinebilir miyiz? Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim. Milli para dediğiniz şeyi e, literatüre kazandıran e, hakkını Hakk'ın teslim etmek gerekiyor. Merhum, merhum profesör doktor Haydar Başbey. Milli ekonomi modelini Yanlış hatırlamıyorsam 2005 yılında deklar etti. Kitabını çıkarttı. Milli ekonomi modeli kitabını çıkarttı. Biz bu zamana kadar milli para diye bir şey hemen hemen duymamıştık. Efendim veya yerli para, yerli para biliyoruz ama milli parayı tam anlamıyla bilmiyorduk. Milli para dediğimiz şey bir ülkenin kendi emek ve üretiminin karşılığı olarak kendi merkez bankasında bastığı para. Bir daha tekrar ediyorum Milli para dediğiniz şey bir ülkenin kendi emek, üretim, mal ve hizmet karşılığında basmış olduğu para. Ve bu paranın efendim kontrolü sizin elinizde. En önemli faktör bu. Milli paradaki en önemli argüman bu. Bakınız biz bugün dolara niye hükmedemiyoruz? Yüri'ye niye hükmedemiyoruz? Çünkü kontrol bizim dışımızda değil. Bizim dışımızda. Bizim elimizde değil. Yanlış anlamayın. Kontrol para babalarının tabiri caizse spekülatörlerin, yatırımcıların, FED'in her neyse efendim ellerinde. istedikleri an yani işte borsamızdan veya finansal piyasalarımızdan çıkıyorlar. E, miktar azaldığı için fiyatı artıyor, kurlar yükseliyor. İstediği zaman uygun görürlerse arkadaşlar tabir caizse giriyorlar piyasaya. efendim e, Piyasada para bollaşıyor, döviz bollaşıyor, döviz aşağı düşüyor. Dolayısıyla milli paranın en önemli özelliği kontrolünün bizim elimizde olmasıdır. Onun için Pakistan, onun için Çin, onun için Rusya kendi milli parasıyla ticaret yapıyor. Bakınız bugün biz e, dış ticaretimizin çok büyük bir kısmını yüzde90'ların üstündeki kısmını e, rezerv para dediğimiz efendim dolar ve euro ile yapıyoruz. Ama biz dolar ve euro yaptıkça dolara ve euroya değer kazandırmış oluyor. İster istemez bir değer kazandırmış oluyoruz. Ve kontrolü bizim elimizde olmadığı için de müdahale edemiyoruz. Bakınız, ben bu anlamda dış ticaret yapan arkadaşlara, firmalara tabir yerindeyse acıyorum. Düşünsenize, şimdi kurlar 7.60'lardan 7.30'lara geldi. Merkez Bankası'nın kimse 200 bas puan, %2 yani, arttıracağını beklemiyordu. Herkes yüzde %100 bekliyordu. Hatta 100 bas puan bekliyordu. Yani efendim 17'den 18'e çıkacak diye bekliyordu. Ama birdenbire 19'a çıktı. Dolayısıyla kurlar tepki verdi. 7 7.20'lere kadar geldi kur dolar TL. Şimdi düşünün bu adam yani ihracatçı, dış ticaretle uğraşan firma 7.60'tan 7.50'den bağlantı yaptı. Kurlar bir hafta içinde 7.20'ye geldi. Şimdi zaten kar marjları çok düşük. Yani biz bir şey demeye de korkuyoruz. Yanlış anlamayın. Yani iyi kötü fikir soruyorlar bize. Evet kesinlikle bu yatırım tavsiyesi değildir. Zaten söylüyoruz. Ya diyorsun benim öngörüm şu diyorsun. Düşecek, artacak, stabil kalacak falan. Ama seni yalancı çıkartıyor tabiri caizse piyasa veya gelişmeler. Dolayısıyla yani işin bir de real sektörü ayağı var. Dolayısıyla yani bunu takip etmek, bunu tahmin etmek efendim... ...çok zor. İşte onun için milli paraya geçiyor insanlar, yanlış anlamayın. Yani kontrolü... ...sizin elinizde olmayan bir şeyle alışveriş yapmak... ...çok zor bir şey. Bir sorumuz daha var. Ee, i̇şte evet, teşekkür ediyorum hocam. Ee, bu e, milli paralarla ticaret onun için çok önemli. Biz de yavaş yavaş geçiyoruz biliyorsunuz. Yani... ...Türkiye olarak biz de yavaş yavaş geçiyoruz. Ancak... Gelin görün ki bizim e, yaptığımız yerli parayla, milli parayla ticaret esasında tam anlamıyla milli parayla ticaret değil. Bunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Niye? Çünkü biz TL'mizi, kendi paramızı, kendi emek ve üretimimiz karşılığında basmıyoruz. Biz TL basabilmek için Merkez bankamıza döviz koyuyoruz veya altın koyuyoruz. Onun karşılığında TL basıyoruz. Dolayısıyla o altına ve dövize özellikle dövize çok ciddi faiz veriyoruz. Yani evet piyasada dolaşan bir TL var. Ancak gelin görün ki bu tam anlamıyla milli para değil. Onu demeye çalışıyorum. Normalde bir ülkenin ürettiği 100 birimse 100 birim karşılığı da TL basması lazım ki... Efendim piyasa can çekişmesin. Şu anda piyasa tabiri caizse can çekişiyor. Bakınız geçenlerde bir haber yansıdı. İşte Merkez Bankası kuyumculardan e, işte teminat anlamında veya teminat adı altında işte belli bir miktar e, şey çekecek diye e, altın çekecek diye bir haber yayınlandı. E, doğru mudur yanlış mudur spekülasyon mudur bilmiyoruz. Yani Ben de merak ediyorum ne olacak altında ne çıkacak diye veya belki de az parakas bir haberdir, bilmiyorum çünkü e, takip ettiğiniz mi bilmiyorum Hayri Bey. Böyle bir şey duyuldum duydum ben haberlerde. E, hatta birle çıktı, yağlandı. Şu anda gündemde öyle bir şey yok ama şu anda gündemde böyle bir şey yok ama 6 ay sonra veya 1 yıl sonra olmayacak kimse garanti veremiyor. Ha böyle bir şey varsa bile, olacaksa bile e, temel gerekçesi bu işte. Yani TL basabilmek. Yani Merkez Bankası'na işte neyse 3 ton 5 ton 10 ton her neyse efendim altın koyup o altının karşılığında TL basabilmek bunun e, Türkçesi diyeyim haber doğruysa. Bu parayı hocam biz sadece altın karşılığımı basabiliriz. Rahmetli Profesör Doktor Haydar Başbey'in e, bu konuda Milli Ekonomi Modeli adlı eserinde e, ben kendisinin birçok kongresine de katılmıştım. E, bunun biz yeraltı kaynaklarımızı e, ve e, yapmış olduğumuz e, devletin e, emek ve üretiminin karşılığı olan e, parayı da milli para olarak hazneye koyabileceğimizden e, bahsediyordu burada. E, bu yeraltı kaynaklarımızı işte uluslararası mahkemelerde tespit ettirip yani Merkez Bankası'na da bunun karşılığında milli paranın basılabileceğinden bahsediyordu. E, bunu hocam, e, bu müthiş bir fikir bence. E, dünya piyasaları bunu nasıl görür hocam? Bu e, en kolay yoldan e, nasıl yapılabilir? Bu konuda nasıl bir yorumunuz olur hocam? Şimdi esasında biz bunu yapmışız. Ee, rahmetli Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyet'i kurduktan sonra bunu yapmış, bu yapılmayan bir şey değil. Yani yapılamayacak bir şey de değil, yanlış anlamayın. Çünkü madenler bizim madenlerimiz. Her ne kadar ortada bu 2023, yüzyıl falan laflara dolaşsa da ben inanmıyorum o laflara. Çok asla asları yok veya en azından bilimsel veya bir gerçekliği yok. Efendim, e, o 2023 şeyleri bana göre hikaye gibi geliyor. Çünkü çıkartan çıkartıyor. Şu anda e, işte korumuz maden değil ama işte Ağrı'da ciddi bir şeyler e, maden faaliyetleri var. Altın madeni faaliyetleri var devletimizin. Yani bundan yapılamayacak şeyler değil Hayri Bey. Yanlış anlamayın. Yani e, ancak e, milli kaynaklarımızı devreye sokmak tabir yerinde ise birilerini rahatsız ediyor. Birilerini rahatsız ediyor. Çünkü birileri Türkiye'ye çok kolay para satıyor. Çok kolay para satıyor. Çok kolay getiri elde ediyor. Bu kaynaklarının kesilmesinden korkuyorlar. Bana göre en büyük neden bu. Yani birileri efendim ee, bunu istemiyor. Dış kaynaklar dış güçler diyelim bunun adına kabaca. içeriden böyle bir hainlik olmaz. efendim içeride herkes bu vatanın evladı. Ama işte biz bunu devreye sokmadıkça da bu çileleri çekeriz, onu demeye çalışıyorum. Yani bu gittiğimiz yol, ne yazık ki siz Sayın kavcıoğlunda da hocamı da atasanız, başka bir hocayı da atasanız, izleyeceği politikalı ben de atasanız, yanlış anlamayın. Marmara'da bir arkadaşım vardı, arıyorum az önce. Yağdım işte Erişah Hoca biliyorsunuz üst düzey bir görevde. İşte Kavcıoğlu Hoca geldi, de da Marmara kökendi. Ondan sonra... Benim de atasanız bırakın Marmara'yı, kim atarsanız atayın, izleyeceği politikalar belli. Yanlış anlamayın yani. Yani ben de atasanız bugün, Sancım başka ben de atasanız öyle bir şeyimiz yok, yanlış anlamayın da. Ama yani politika belli. Ben de bankalarla bu, bu anlamda toplantı yapacağım. Efendim işte piyasa oyuncularını yanında tutmaya çalışacağım. İşte şeffaflık, öngörülebilirlik falan filan. Ama sonuç olarak şey değişmeyecek. Yani Türkiye'nin bir politika değişikliğine ihtiyacı var bana göre. Başkan değişikliğinden ziyade bu politikaları, milli politikaları uygulayacak bir e, politika değişikliğine, rota değişikliğine ihtiyacı var. Ekonomik anlamda söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yani onun için milli parlara ticaret önemli. Yani Merkez Bankası Başkanı tabii ki önemli. Yanlış anlamayın. Yani e, ancak Merkez Bankası Başkanı'nın e, daha yeren, daha milli politik izlemesini bekliyoruz bu anlamda. Bakınız, işte biz dediğim gibi milli parlar ticaret konusunda çalışıyoruz birkaç arkadaş. Esasında Merkez Bankası'nın yapması gereken esas iş ne biliyor musunuz? Ben buradan hocamı da tebrik ediyorum. Hayırlı olmasın diliyorum. Başarıların devamını diliyorum hocamın. Ee, ama bana göre ilk yapması gereken iş bizim dış ticaret yaptığımız ülkelerin merkez bankalarıyla koordinasyon kurup milli parlarla ticareti daha üst seviyeye taşıması lazım. Çünkü burada milli parlarla ticaret konusunda merkez bankaları çilit rolde Hayri Bey. Yani atıyorum biz işte Polonya'yla, biz Macaristan'la, biz İngiltere'yle dış ticaret yapıyoruz. Ciddi dış ticaretler yapıyoruz biz. Yani dış ticaret hacmimiz fena değil. Ama işte ııı ee, Dolar üzerinden veya Euro üzerinden giderseniz bunun çok bir anlamı olmuyor. Size bir katkısı olmuyor. Kaldı ki kur riski diye bir şey var bugün hayır Bey. Az önce bahsettim. İşte 7.60'lardan birkaç gün içinde 7.20'lere geldi. Şimdi bu çok ciddi bir risk. İhracatçı açısından ve tabii ki ithalatçı açısından çok büyük bir risk. İşte bu riski de minimize etme adına ben yeni başkanın yerinde olsam kesinlikle yapacağım ilk iş tabii ki bankalarında toplantı yap işte Piyasa oyuncuları toplantı yapsın. Eyvallah. Şeffaflık, öngörülebilirlik, piyasa iletişimi önemli. Sonuna kadar katılıyorum buna. Ama bana göre ilk yapması gereken işlerden bir tanesi Sayın Başkan'ın bizim özellikle yakın dış ticaret yaptığımız yani ithalat ve ihracat hacimlerimizin birbirine yakın olduğu ülkelerle ülkelerin merkez bankası ile daha doğrusu bir protokol yapıp bir işbirliği yapıp efendim. O ülkeler arasında kendi milli paramızı kullanmak. O zaman ithalatçının kafası rahat edecek. Ha benim arkamda Merkez Bankası var diyecek ithalatçı veya ihracatçı. Yani korkusuz, kaygısız ihracatını gerçekleştirecek. Şu anda adamın eli yüreğinde ya. Yüzde üçle yüzde beşle çalışıyorlar Hayır ve yanlış anlamayın. Yüzde otuz yüzde kırk bitti ya. Ya yani ben sanayinin içinden gelme bir insanım. Efendim dolayısıyla az çok sanayiyi biliyorum. Efendim, arkadaşlarım da fikir alışverişinde bulunuyorum. Burada hareketle konuşuyorum. Eskiden %30-40 karlar varken adam %5-10 kur farkı düşünmüyordu. Ne olacak diyordu. %10 da diyordu. Kura gitsin. Diyordu icabında, Tamam mı? Ama şu anda kar marjları %5-10 Türkiye'de. Yani şu anda varsa %30-40 şey şapka çıkartırım kar marjıyla çalışan firma veya sektör. Yok böyle bir sektör. Dolayısıyla zaten kar marjları düşük. E bir de bunu Kurra, kurban verirseniz e, adam boşa çalışmış oluyor. O zaman işte finansal piyasaya gidiyor adam. Yani düvenini, dezgahını kapatıyor, iş yerini kapatıyor. işçilere bay bay diyor. Efendim. Onun için işsizlik atıyor memlekette. Yanlış anlamayın. Biz, ben finansçı olduğum için da, daha rahat konuşuyorum. Siz finansal piyasaları cazip kılmaktan ziyade reel piyasaları cazip kılmanız lazım. Hem istihdam hem işte vergi Hangi açıdan bakarsanız katma değer, hangi açıdan bakarsanız bakın reel sektör, reel piyasalar finansal piyasaların önünde olmalıdır. Bugün ne yazık ki finansal piyasalar öne geçmiş, kurlar, borsa, bilmem ne öne geçmiş, işte üretim, ihracat arka planda kalmış bugün Türkiye'de. Yani zaten yapısal reformla dediğimiz şeylerin özü de bu. Yani finansal piyasalar tabii ki önemlidir, kurlar, borsa, enflasyon, işte faiz, maiz önemsiz demiyorum yanlış anlaşılmasın. Ancak ülkeye değer katan, ülkenin refah seviyesini yükselten finansal piyasalardan ziyade reel piyasalardır. Onun için reel piyasalara önem vermek gerekiyor. Onu demeye çalışıyorum. İşte onun içinde yeni Merkez Bankası yönetiminin başkanının kesinlikle ve kesinlikle dış ticaretimizin yakın olduğu, ithalat ve ihracat yani mal alışverişimizin yakın olduğu ülkelerle Ülkelerin merkez bankasıyla milli paralar ticaret hamlesini gerçekleştirip protokol imzalıyorlar. Sözleşmenin ben bunun yasal formatını bilmem, hukukçu değilim. Ancak e, bu merkez bankalar arasındaki iletişim koordinasyon olursa e, milli paralar ticaretin tam anlamıyla gerçekleştiğini söyle, gerçekleşebileceğini söyleyebiliriz. Sanırım. Evet. E, şimdi burada tabi artık dövizde her artışta e, piyasa artık şunu görüyor. E, bu döviz yayınımızın da artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu son sorumuz olsun hocam. E, dövizdeki her artışta artık insanlar diyor ki ha tamam Merkez Bankası bu faizi arttıracak. Dövizi belli bir yerde tutmaya çalışacak. Dövizi belli bir yerde tutmanın Türkiye'ye ne karı var? Bunu tutarken bu faizleri aşırı derecede arttırmak reel piyasaya yani fabrikalara, işletmelere, halka, e, asgari ücretliye, işçiye, emekliye bunun yansıması nasıl olacak? Bu arada da e, Yüksel Bey'in ikinci sorusuna da cevap vermiş oluyoruz. Artı bir de şu çok gündemde hocam bu bir soru dedik ama bunu da sormadan etmeyelim. İnsanların şöyle bir endişesi de var artık. Yani piyasa zora girdiğinde e, bugün nasıl ki altıncılara devlet dedi ki bunun artık bir söylem mi real bir durum olduğunu bilmiyoruz ama mesela kaldıraçlı piyasalarda dedi ki ben şey uygulayacağım e, nedir stopajı, stopajı, uygulayacağım stopajı uygulayacağım dedi mesela Çok doğru bir karar. Evet, çok doğru bir karar. evet. evet. onu uyguluyor. Evet, onu doğru onu unuttum? evet. Onu mesela burada mesela benim para. Şey varsa diyor. Burada para kazanan bir şey varsa diyor devlet vergisini versin diyor. Haklı. Yanlış anlamadım. Evet. Artı. Evet. Bana göre bu kaldıraçlı işlemlerde işte e, Forex, FX piyasada falan. Bunlar da bilmeyen girmesin diyor devlet ya. Yani bence lafın hepsi deliye söylenir. Hayri Bey bizim burada bir laf vardır. Lafın hepsi deliye söylenir. Devlet diyor ki ya diyor giriyorsanız girin bu piyasaya. Eyvallah. Ben arkanızda değilim. Efendim. Ve diyor vergisini alırım diyor. Ha belki işin içine vergi girerse. Ben öyle yorumluyorum en azından. Hem devlet kazançta çıkar burada. Benim için önemli olan devlettir. iki devlet burada böyle ne derler? Böyle e, bir mesaj vermeye çalışıyor. Ya bak diyor. Buraya çok girme diyor bana göre. Yani. Çünkü burada çok ciddi kayıplar var. Yani kulaktan dolma bilgilerle. %97. Tabi canım yani resmen kulaktan dolma bilgilerle ya. Yani gerek yok. Biz birikimlerimizi... Çok zor bir araya getiriyoruz Hayri Bey. Yanlış şu olabilir Tasarım. mi peki hocam? İnsanlar bu piyasalara girerken acaba bankada parasını tutmaya korkuyor olabilir mi? Mesela yani e, bir kuyumcuda dedi ki liste liste e, şu anda bizim. son hocam bankadaki paralarımıza devlet el koyar mı? Koyabilir mi? Koymak isterse yapar mı? Koyamaz ne? mı? Böyle bir şey ya, mümkün ya, değil bizim... Hayır hayır öyle bir şey düşünmeyin. Yani felaket tellerliği yapmaya ne, ne gerek var? İyi kötü e, devlet bizim devletimiz bir defa. Yani sonuna kadar bir ihtiyaç olursa devletimizin arkasındayız. Yanlış anlamayın. Bu Türk milletinin hepsi böyledir. Siz benden daha iyi bilirsiniz bu. Biz devletine milletine sonuna kadar bağlı bir ülkeyiz. Yani ihtiyaç olduğunda sonuna kadar bütün birikimlerimizi vermeye de hazırız bu anlamda devletimiz için. Ancak devlet buna niye el atsın ki? Yani öyle sansasyonel şeyle girmeye gerek yok Hayri Bey. Ama şunu demeye çalışıyorum. Ee, en başta bir soru vardı da... E, ...kurlarla ilgili. Bizde... ...kurlardan, Hayri Bey... ...enflasyona çok ciddi bir geçiş var. Yani kurların artması demek... ...enflasyonun artması demek. Onun için kurları belli bir seviyede... ...veya düşük seviyede tutmak çabalanıyor Türkiye'de. Yani enflasyonun artmaması için. Çünkü az önce bahsettiğim ya... ...çok ciddi ithal bağımlısı bir ülkeyiz. Enerji de olsun ne bileyim tarım ünlerinde olsun falan çok ciddi dışa bağlanlıyız. E, bu da dolarla euroyla oluyor. E, bunların artması demek, kurların artması demek efendim enflasyonun da de artması demek beraberinde. İşte onun için kurlar belli bir baskılanma e, baskılanma mı diyelim ne diyelim? Düşük tutulmaya çalışılıyor kurlar veya belli bir bantta tutulmaya çalışıyor. Dar bir bantta da yalnız. Geniş bantta değil. Yani 7-8 bandından bahsetmiyorum yanlış anlamayın. Atıyorum 730, 750 bandından bahsediyorum. Bu band dar olursa efendim herkes daha rahat ediyor. Çünkü dalgalanma zaten olur. Buna e, getirebileceğiniz bir çözüm yok. Sizin denizde değilipler Hayri Bey. Onu kurları ediyorum. burada tutmanın tek çaresi faiz mi hocam? Yani bunu Şimdi kurları faiz. düşük tutmanın başka çaresi yok mu hocam? İşte siz eğer Hayri Bey reel sektörü, reel piyasaların ön plana çıkartamazsanız yani diş ticaret fabrikaları ticaretini iş Evet o, orada çok başarılı olamazsanız kendinizi bu piyasalarda buluyorsunuz işte. Bu piyasaların da tek anladığı şey faiz. Üzgünüm ama yani en büyük kos faiz. Yani o zaman da faizlerin artması beraberinde çok başka sorunları getiriyor. Ya yani bugün çoğu insan faiz diki altında Özel sektörden tutun da hane halklarına kadar çoğu insan borçlanmış durumda ne yazık ki. Bunların bunların harcamaları yükleri artıyor. Dolayısıyla şu anlamda ne yazık ki tek çözüm faiz gibi duruyor bu bakış açısı. Evet hocam sizi yorduk pazar pazar e, önemli gündemler vardı. E, son söyleyeceklerinizi de alıp yavaş yavaş programımızı kapatabiliriz. E, son söz sizin hocam buyurun. Ee, teşekkür ediyorum. Ben bu vesileyle tekrar yeni başkan tebrik ediyorum. Ee, dediğin gibi yeni başkan işi çok kolay değil. Farklı bir politika izleyeceğini tahmin etmiyorum. Ancak finansal piyasalar bu başkan değişikliğinin ne yazık ki çok e, ani değil, an değişiklik diye ya sık değişiklik diyelim bunun adına çok e, masum algılamayacaklardır. E, ve burada da bunu da kura yansımasını ben bekliyorum. Çok geniş bir çerçeve değilse bile. Efendim, e, kuray, önümüzdeki hafta özellikle yansınmasını bekliyorum. Onun için bizi diz, izleyen e, kardeşlerimiz, takipçilerimiz e, buna dikkat etsinler. E, yani finansal piyasaları tahmin etmek çok zor bir şey. Yani rakam istemek, öngörü tahmin, çap, dediğin gibi yani S&P bile, Fitch bile o kadar e, imkana sahipler, bilgi bilikimle sahipler. Buna rağmen Türkiye'nin kur tahminlerini yükselttiler mesela veya büyüme tahminlerini yükselttiler. Dolayısıyla finansal piyasada tahmin çok zor bir şey. Lütfen çok kimseye güvenmesinler diyorum son söz olarak Ayrı Bey. Hocam biz de çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ben... sağlık. Sağ Selamlar, saygılar hocam. Gelecek programda görüşünceye kadar değerli izleyicilerimiz şimdilik Allah'a hoşça Hoşçakalın.